Merhaba, ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir elbise dikiyoruz. Günlerdir evde olduğumuz için biraz modum düşmeye başlamıştı. Bugün ayaklandım, dedim artık videoyu yetiştirmem gerekiyor. Öncelikle elbisem iki parçadan oluşuyor. Üst bedeni bu şekilde siyah, balon kol. Altı ise bu şekilde siyah beyaziniyor. Tabii ki bu yan kısımlarında da şerit detayları var. Aslında elbiseyi dikmeden önce yanlarında bu tarz şeritler olmasını düşünmüyordum. Bu birazcık dikiş dikerken hata yapmamdan oluştu. Ama benim başlarken düşündüğüm orijinalinden çok çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bu yandaki şeritleri ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Aslında yanlış yapmam bir manada iyi oldu. Böylece dar gelen elbiselerinizi nasıl değerlendirebileceğinizi göstermiş oldum size. Netice olarak sonuçta mutluyum. Her ne kadar başlarda kriz çıksa da. Üst beden ve alt beden için ayrı ayrı 1,5 metre kullandım. Ayrıca alt eteğim iç gösterdiği için oraya da astar ekledim. Aslında hemen hemen 1 metre falandı Ayrıca balon kolun dikimi bana çok fazla soruluyordu Böylece onu da anlatmış olduğum videoda Umarım video hepinizin hoşuna gider Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Şurada da instagram hesabımı hemen bırakıyorum Hepinizi kocaman öpüyorum Şimdi bu elbisenin dikimine geçelim Üst beden için kumaşımı önce ikiye katlıyorum Sonra iki ucundan tekrar katlıyorum ve katlı dört parça haline getiriyorum. Üst kısmı katlı olan kısma denk gelmeli. Üzerine bir kazamı yerleştiriyorum. Kazam modeli önemli değil. Üst kolda dikiş istemiyorum. O yüzden kazamın kol kısmını üstteki kumaş katına sıfırlıyorum. Sabunla kol altını çiziyorum. Burada tamamen yarasa görüntüsü size kalmış. Ben alt bedeni dar ama kol ucunu geniş kestim. Boyunu ölçüyorum. Ben tam göbeğe kadar ölçü aldım. Bu işaretlememi de yaptıktan sonra kesiyorum. Son olarak boynunu çiziyorum ve kesiyorum. Sonuç olarak sadece kol altına dikiş bir üst beden çıkarıyoruz. Üst bedeni tekrar seriyorum ve alt kısmına uygun şekilde astarımı yerleştiriyorum. Bu arada astar iki kat. Boyunu ölçüp ayarlıyorum. Makasım yardımıyla boyunu kesiyorum. Ve yana gelen kat kısmını da açıyorum. Sıra üste gelen şifona geliyor. Yine bunu da kestiğim astarla aynı ölçüde yapıyorum. çizdikten sonra yırtarak çıkarıyorum. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Üzerine astarımı yerleştiriyorum ve ondan biraz daha uzun olacak şekilde kesiyorum. Taşımı tam düzgün iki kat olacak şekilde düzeltiyorum ve bunun da kapalı kısmını açıyorum. Üst bluzumu düzü bana bakacak şekilde açıyorum. Ucuna önce şifon parçamı, hemen üstünün de astar parçamı yerleştiriyorum. Ve bu 3 parçayı birbirine iğneliyorum. Yine karşı parçanın ucuna da aynı işlemleri tekrar ettim. Elbisemi üst üste gelecek şekilde düzgünce seriyorum. Önce ek olan alt parçanın dikişlerini denk getiriyorum ve iğneliyorum. Sonra üste doğru kol altlarını iğneleyip dikiyorum. Sonra alt bedeni dar kestiğimi fark ediyorum maalesef. O yüzden hemen bir B planı yapıp üst bedenden yanlara detay eklemeye karar veriyorum. Bu şekilde tam yanın boyutunda üste doğru üçgen gelen iki parça kesiyorum ve yanlara bunları ekliyorum. Yine size dar gelen elbiselerinizde kol altına kadar söküp bu tarz parçalar ekleyebilirsiniz. Üçgen parçayı gösterdiğim şekilde dikiyorum. Ve sonunda bu şekilde gözüküyor. Ayrıca basan probleminiz varsa da sizi zayıf gösterecek bir detay bu. Sıra kol uçlarına geliyor. Kol öne gelen üst parçalarına göz kararı 3 tane pile atıyorum. Burada santimle de çalışabilirsiniz ama bence çok da ihtiyacınız yok. ve buraları dikiyorum şimdi mezuramla elimi ölçüyorum elimin en geniş yerinden ölçü alıyorum ki elden geçerken manşet dar olmasın aldığım ölçüye göre iki eşit parça kesiyorum Bu parçaları uzun olacak şekilde katlıyorum ve kenarını dikiyorum. Kol uçlarını düzeltiyorum. Ve diktiğim manşetleri dikiş içte kalacak şekilde katlıyorum. Parçaları kol ucuna sokuyorum ve buraları dikiyorum. Bana sürekli olarak elbiselerimin boynunun ne yaptığımı soruyorsunuz. Şimdi onun cevabını vereceğim. Dikiş makinemin alt makini çıkarıyorum. Ve bu ince makine lastiğimi mekiğe hafif gergin olacak şekilde doluyorum. Mekiği yerine takıyorum ve lastiği üste alıyorum. Elbisemin overlock çektiğim yakasının düz kısmı üste olacak şekilde makineye yerleştiriyorum ve dikiş diker gibi dikiyorum. Ayarım her zaman olduğu gibi üçte ve düz dikiş kullanıyorum. Boyun büzülmeye başlıyor zaten. Ben iki kat şekilde lastik geçiyorum. İstediğiniz sıklığa göre arttırabilirsiniz. Böylece boynunuzun açılma sorunu da olmuyor. Son olarak şifon kumaşımdan kemer kestim. Üstüne istediğim sertliği versin diye tele ütüledim. Ve kemerimi overlok makinem yardımıyla dikiyorum. Diktikten sonra dikiş yardımıyla çevirip ucunu da dikiyorum. Videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.